Eğer gormesinler aşkın aşkın memlekete göz vermesinler anasının bir kızını hor görmesinler uçan da kuşlara malim oldu binanamın üstlerde he manasın. Ben köyümü özledim Ana, bir atı olsa bilse gelse Benim de kardeşlerimde yolları bilse gelse Benim de kardeşlerimde de yolları düşse gelse Tabi Kabala'da doğduk, Kabala'da büyüdük. Çocukluğumuz fakirlikten geçti. Aramız babamız odunculuk yaptı, odun sattı, odun sattık, onun parasıyla idare olduk. Ve sıvırını koyun, sıvırını güttük. Yani sonlara geç dindik, geçü güttük, boyun edindik, boyun güttük. Yapmadığımız kalmadı. Hani yaşımız 83 yaşına kadar görmedim, kalmadı arkam kaldı. Ölüsem beni koruyu görebilir. görebilirim. gel, görme. Böyle kardeşim. E kaç kardeşim vardı Annem baban, yani çocukluk iki, anlarında? İki kardeşiz biz. O da sağın, ben de sağın. İki kardeşiz. Anam, babam, yetmişlerdi, yetmiş beşlerdi. E tabi yani, her Türk askeri, evladı ne yapıyor? Askerlik de yapıyor. Askere yani, gittin. Tabii canım. Asker. Yaşın 18'inde gittik. Oraya gittik. Gelibolu Bula'yla gittik. 8 ay orada durdum. Oradan girişim Bursa Askerlik Sübbesi'ne. Yazıcı olarak geldim. Bursa'ya. Orada 12 ay durdum. Orada hastalık olarak geldim. Bursa Bursa'da Şikirk Hastanesi'nde. Tedavi oldum, oradan bura geldik, Askerliğimiz bitti bura geldik. Neyim vardı? İşte branşit vardı, branşitten oldu 6 ay. Orada yakalandım, geri bulup burayı da yakaladım. Bursa'da tedavi ettiler. İki arkadaş vardı, biri yok, ikisi doğrudan idi. Onlar gitti, onlar kurtulamayacak. Vardılar ve öldüler. Hani benim doktor, Tedavi etti, hadi sen kurtuldun dedi. Yani sen keyfini yedin. Yalnız kendine tedavi bak. E geldik vakırlık va oduna gidiyorsun, ocağa gidiyorsun, bu memleket öyle memleket. E kendimize ne kadar baksak da bu harmi ama bu buhar. şükür diyeceğimiz bu. Allah şükür yani çok şükür şimdi bu iyi. İyi, kötü günümüz az kaldı. Allah bilir. Ay kaldı. Ha Allah şimdi bilir. ergin arpa iyi olurlar. Şimdi e, genç vırka. Kocada mı korlar mı? Ha, arpa erdiği zaman ben yoluyorum. Niye bekliyor? Bekle bekliyor bekliyor, dokucak. Ha bizim yaşlı yaşa büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yaşımız büyüyor olacaklar bizim. Ee, Raziye teyzemle ne zaman evlendin? Nerede gördün ilk? Onun öncesi de bir şeyler Öyle olmuş. Öyle daha, gelir bir şeydi, gözler kazabında, benim arkadaşım vardı, hatırlıyorum, geri bul bulayırdı. Orada biridik. Buradan geldikten yani sonra, hatta oraya öküzüle çiz çiz ve mühüle gittim ben. Oradan, bunu ben görmedim, yaşta işte, tatlımla bu beni görmedim. ben bunu gördüm, ağzını Ondan Aynen. önce de iki evliliğin olmuş. Aynı düşte görü gibi. Ondan önce de iki evliliğin olmuş Halil yani amca. Öldü biri öldü. Öldü ya. Emi ki bur bekler gelmeyeceğim ya. Tura tura evlenecen canım. Haliyle Evet E al, tabii koyuyoruz Allah'a emanet öldü. Tekrar bir aldık o da çıktı gitti. Tekrar bunu aldık verdik. E bununla başımız kaldı ama. Memnun musun? Çok şükür ya işte o benim, o benim, o benim, o benim, o benim, sürük beni. gideriz. Kaç çocuk var? Dört. Ne yapıyorlar? İki kız, iki oğlan. Birinin geçici var, birinin... O biri Mustafa, o bağcılık yapıyor. Oğlanlar da işte bağcılık yapıyor, geçicilik yapıyor bile. Hatta bu bir işte bundan vurdu bile. Ömrün'e işi gören gidip görüp gidiyor ne yapacaksın? Bu kabalar da su problemi olmuş önceden. Susuz köy diyorlarmış buraya. Ya buranın susuz kalmadı canım. Buranın suyu vardı. Buranın suyu... Buradan Doyran'a deriz biz. Doyran'a deresinden geliyordu buranın suyu. Şurada Canlı'nın kıyısından Canlı bir su vardı bu ara. Burakıyordu. Bir ara sakıyor. Pazar yerine götürdüler. Orada olmadı gene biri geldi. Su akmadı oraya. Akıntı az geldi. Akmadı. onlar çarpıtıralıdır ha. Bir odası, aldılar. Bir depoya girdi. Depo geliyor bari şimdi. E şimdi kabalarda birinin dibek ihtiyacı olsa Hı. senden başka yapan yokmuş. Adam yapmaz zaten bunu yapmaz. Sen olsan da yapmazsın. Ben olsam da dediğin gibi ver şurada 2 günde yapıcağın yahut bunun ağacını bulcağın şimdi bunun ağacını ben nerede bulcağın? cevizi ağacın yok mu? Aa, şimdi yamak demişten ne dedi muhtara? senin cevizin var mı? Odun varmış ondan birini ver varsa diye Aa, o da ne dedi bana? Ya bak dedi varsa ondan getirecen <gülüyor> yazsa gene olmayacak yani o yaşı kurcağın unutcağın 6 ay onlar kere bunu böyle yapacağım. Onlar kere bunu diyeceğim toptun. Taş ocağına gideceğim, taşını getireceğim. Ne iş yapacaklar, ne Şimdi bu geliyor. Sonra ne yapıyorsun bunu? Yazsa kurutuyorsun. Bu kuru satayım kuru yapayım mı? Tamam kuru yapıyorsun. Na, nasıl işlemlerden geçiriyorsun? Bugün bunu, bunu diyeceğim keserim var. keskin keserim ha. ha. Bu boyakın oyuyor. Onlar kere bunu dört filiğim dört dört Dörpüledikten, işte oyduktan kez dibinin seti olursa, setini yakıyon. Demirle bunun, böyle demiri vardır, bunu böyle... ...rendiriyon dibini yakıyon. Kıldırıyon gemiri yakıyon. Yaktığın zaman dibi düzeliyon bunu. Ondan kez tamam, bunu devam et, dövmeyen. Anne ihtiyacın varsa diyor, işin görürsün. Mesela neler dövülüyor ben bilmiyorum Halil amca. Yani işte haşhaş dövülsün, susan ha. Ondan sonra darı döv, nohut döv, löpremi döv, fıstık döv, ne diyor, fındıkla döv, içeceksin bununla satayım. Bu kadar. Eee? Biz kapıdan içeri girerken sen Raziye Deze'ye diye seslendin? Bayan diye seslendim. Normalde ne diye sesleniyorsun? Ee, bay, bunun adı bayan olarak geçiyor. Hanım dersin, bayan dersin. Yalnız Raziye dersin. Ha diyorsun ha, yani hayır, adını tabii. söylüyorsun. O sana ne diye seslenir? Yani, o da adam mı diyecek, kocadan mı diyecek, küçük adam mı diyecek ne diyecesi E şimdiki gençler başka türlü sesleniyor. Sen de seslensene Raziye Deziye öyle. Ee, bir zaman geli bir tür söylesin söylersin. Bir zaman geli bir yer. Hangi <gülüyor> zaman gelince ne söylüyorsun? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Bazen konuşan tıkıyor. Ha tamam. Bazen söyleyemez. Sıkıştırmaya başlıyor olmuyor, sinmiyor yani. Bu kadar Beni bu kadar alıp olacak mı? 20 sıkıştırmadı yani. Ya. <gülüyor> Oradan orada 20 25. Razie tezirim, 78 yaşındayım. Oradan Hı. başla, gözlerde doğdum. Gözlerde doğdum, gözlerde yani şöyle, büyüdüm. 78 yaşındayım diyerekten başla. Hı -hı. 78 yaşındayım, orada doğdum, orada büyüdüm. Orada iki, şey vardı, iki çocuğum vardı. Biri öldü, biri bura arkamda geldi. Ondan kere bunalan işte gari. Ömrü tükettik demdanki gibi. Aynı bunun dediği gibi. Yine elli dört sene oldum ben <gülüyor> ee, Orada çocukluğumuz orada. Burada da garı, ölümümüz de bura gömülecek gari. Tabi, ne diyeceksin? Ne derler onu? Ne de şey ettin mi orada? Karnın nerede doydu mu orada kalacaksın. İşte işte böyle böyle böyle böyle kocadık çıktık gittik ayrı. Şimdi Kaç kardeşsin azize teyzeciğim? Bina, altı kardeştik. Öleni öldü, iki olan kardeşi vardı, öldü. Bir kız geldi, de dedim, dedim? Kesildi. Üç kardeş kaldık. Biri da, biri çalda, ben de kapalardağım. Küçüğümüz köyde, köyde bir cesik. Başka yok kardeşimiz bilemi yok olanları öldü, gelinler var kar, karlar var hep. İşte geziyoruz, dolaşıyoruz diyenin hesabı. Oraya varıyoruz, oraya giderim bazı köyüme, bazı bura geliyoruz. Geziyoruz netice. Başka ne verelim? Ne diyelim gayrı başka? Çocuklarından, torunlarından bahsedelim. İşte torunlarımız başımızda, Birini yenge elini ettik, onu yolladık. Şey, Bilmem ben nereye gittim ona, kocası Osman çavuşma oldu, ne oldu? Bir ay oldu gelin edeli, onu yolladık orada, gece telefon etti. Babaanne ne ya? Ne dedim, bir şey işlemiyorsun evde dedim garı. Her gün telefon ediyor. Bir de burada torunum, onun çocuğu var öyle bir yaşında, onu alakoyim bazı burada o işe gitti mi. Böğün getirmedi, böğün de bakıvarayım dedim ama böğün çala gittiler yalım herhalde onlar. Torunlar hep çok, 10-12 tane torum var yalam herhalde bizde çok. Yani, Dö, ya yani, on tane var ne kadar katını. Bundan Allah. dört çocuğum var. Şimdi iki, iki olan iki kız. Hiç bir de kalmadı, hepsini çıkardık evde. Torunlarına bakıyoruz olanın. Kibar birini Kürt'ten getirdim gelini. O, kek çapasına gitti. Görümcesinin birini buldu da. Biri de buralı, o da kek gitti. gitti. E, bize evde kalıyoruz koca adamla, bizi beğenmiyorlar. Siz koca adınız, siz kalın diyorlar. Oğlu diyoruz, biz de biz kalalım karı. Bizim iş işleyecek şeyimiz yok mu bizim dedim ben de, gari. nereye gideceğiz biz? İşte torunlar da böyle, gelirler giderlerse, ana baba derlerse, gelirler eve, ana baba demezlerse, eh kendiler sağ da selamlarını duyalım. tabii ne diyecek? Eraziye teyze sen bu düğünlerde olsun Halil amca'ya maniler falan söylüyormuşsun. Bana? ha, ha. Kaç beni. Hiç söyledin mi muhtar? de duydum sen beni? Ben hiç duydum ya. demedi, biliyor. muhtar demedi. Başka e? biri dedi köyden. A -a. kadınlardan dınladan diye ne oldu? Beni, Hadi söyle ver bir tane. Bak bana bak bak. Ben söyleyecek olsam kızımın torunumun düğünde de, söyleyiverdim. Bilmiyorum ki ben, şimdi ben birini koruyayım, hura geçerim, hora geçerim, benim türkünün hayrım olur, evet. Söyle söyle, bildiğin bir türküyü bize söyleyiver. Evet. Devamını biz getiririz. Bilmem ben şimdi, aman. Hadi bilirsin, kırma bizi. Tağla İyi de, şimdi kameraya alınacak, Türk olmaz mı benim Orayı de. kesiveririz. Kesmezsiniz onu. Sen bize ol. söyle. Sen bize olun. söyle sadece. Ahmet, kapat tablo. Adamın kapattı o, razı ederiz. Sen bize söyleyiver. Kız ben bilmiyorum. Hiç ben Türk'ü çağır, çağırmadım. Biliyorum, biliyorum. Biz duyduk. Arkadaşlarını deyiver de. İyi de o arkadaşlarının hep geliceydik de hepimiz bir Türk'ü çekecektik madem kimse değil mi? Hayır, olmaz. Herkes çok kalabalık olur. O ne çekti mi? Ha? O ne çekti? Biri çekti. Kim o? Biri Muhtar söyle. Muhtar mi bakayım? Söyleme. Söyleme Adnan abi. <gülüyor> Yer değil değil. O çektiyse ben de söyle. Sen söylesen deyivereceğiz. <gülüyor> Demezsen demeyeceğiz. <gülüyor> ee, Hayk oca damla seyledim de. Hadi Halil amcaya şey yap, hediye et, türküye. Çekebiliyorsan çek, çekiliyorsan. Çekiyormuş, çekiyormuş Halil amcaya, çekiyormuş bize şey ediyor. Başla hadi sen. Bimler. Hiç beni yerindir, hiç buranın türküsünü bilmem. Kendi köyümüzün de türkülerini unuttu o. Kabaların var ya türküsü bir tane, İyi. biliyor musun Raziye teyze? Kabaların türküsüne, şey, kabaların biberi. <gülüyor> Kırmızı Karın. gül olacaksın sararıp sola, solacaksın hey nazlı yâri. Ölmem var, yok. Böyleye gavlim var. Var benim hay güllü gelin. Diriririm hopla gel yanıma. Fistanına topla gel yanıma. Hadi güzelim ölme de yaşa be. Hadi hadi oyununa maşallah. Maşallah kavuşuruz inşallah. iyi mi? Thank <laughs> you.